Başarılarla dolu bir kariyer. Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kariyeri başarılarla dolu gurbetçi oyuncu şimdi asistlerini ve gollerini taraftarı olduğu takım için atacak. Disiplinli Alman altyapısını tekniğiyle birleştiren Mesut'un kariyeri birbirinden görkemli anlara sahip. Jenerasyonunun en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Mesut Özil, son 10 yılda Avrupa futboluna damga vuran isimlerin başında geliyor. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Şalke 04'te başladığı kariyerinde basamakları hızla çıkan Mesut'un yıldızı ilk olarak Verder Bremen'de parladı. 3 sezonda Almanya Kupası kazandığı ve UEFA Kupası finali gördüğü Verder Bremen serüveni ona milli takımın kapısını açtı. Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmesinin sebebini evde Türk kültürüyle büyüdüm, dışarıda okulda futboldaysa Alman kültürüyle sözleri de açıklayan 10 numara, panzerlerle Almanya'daki Türk nüfusunun gurur kaynağı oldu. Mehmet Şol'ün açtığı kapıdan giren Mesut, Alman milli takımını zirveye çıkardı. 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu, başarısıyla ülkedeki göçmenlerin idolüne dönüştü. Mesut Özil, kulüp kariyerindeki en parlak yılları Real Madrid'de yaşadı. 2010 yazında İspanyol devine imza atan 10 numara Cristiano Ronaldo ile birlikte durdurulamaz bir takımın lideriydi. İlk sezonunda 25 asistle oynayarak rekor kıran Mesut, 121 golle La Liga şampiyonu olan takımın maes Teknik direktör Jose Mourinho, o dünyanın en iyi 10 numarası. O sahadayken işlerim kolaylaşıyor, eşsiz bir futbolcu, kötü bir kopyası bile yok sözleriyle, ona duyduğu hayranlığı gizlemedi. İspanya serüveni onu Premier League sahnesine çıkardı. Arsenal Wenger'le yeniden yenilmez bir takım olmayı hedefleyen Arsenal 42 milyon pound'la tarihinin en pahalı transferini yaptı. Londra ekibiyle 2 FA Cup zaferi yaşarken 2019 yılında Avrupa Ligi finali oynadı. Adadaki unutulmaz sezonuysa 2015-2016'ydı. 20 asistle Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Mesut Özil takımını ikinci sıraya taşıdı. Mesut Özil son dönemde saha dışındaki duruşuyla gündemdeydi. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da çektirdiği fotoğraf Almanya milli takımı kariyerine nokta koymasına sebep oldu. Kendisini eleştiren Almanya Futbol Federasyonu'na tepki gösteren yıldız oyuncu onların gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim diyerek Alman milli takımını bıraktı. Mesut Özil ayrıca Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yaptığı zulmede karşı duruşuyla dikkati çekti. Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Arsenal'da forma şansı bulamayan Mesut Özil son olarak 7 Mart 2020'deki West Ham United maçında sahaya çıktı.